artırılmış bir matrisi satır indirgenmiş basamak matrisine çevirerek bu denklem sistemini çözeceğiz. Bu denklem sisteminin arttırılmış matrisi nedir? 3 bilinmeyenli 3 denklem. Katsayıları yazmam yeterli. x terimlerinin katsayıları 1 1 1. y terimlerinin katsayıları 1 2 3. z terimlerinin katsayıları 1 3 ve 4. Artırılmış olduğunu göstereyim. Buraya 3, 0 ve eksi 2 yazıyoruz. Şimdi bu artırılmış matrisi satır indirgenmiş basamak matrisine çevirmek istiyorum. İlk olarak burada pivot elemanı olarak 1 var. Bu sütundaki diğer her şeyi 0 yapalım. İlk satırımı değiştirmiyorum. 1, 1, 1, çizgi 3. Şimdi bunu 0 yapmak için ikinci satırın yerine birinci satır eksi ikinci satırı yazalım. 1 eksi 1 eşittir 0. 1 eksi 2, bir dakika buranın 1 olmasını istediğim için şu satırı ikinci satır eksi birinci satırla değiştirelim. İki türlü de olur. İkinci satır eksi birinci satır. 1 eksi 1 eşittir 0, 2 eksi 1 eşittir 1, 3 eksi 1 eşittir 2 ve 0 eksi 3 eşittir eksi 3. Şimdi bunu 0 yapmak istiyorum. O zaman bunu bu satır eksi şu satırla değiştireyim. Yani 1 eksi 1 eşittir 0, 3 eksi 1 eşittir 2, 4 eksi 1 eşittir 3, eksi 2 eksi 3, eşittir eksi 5. Tamam. Pivot elemanım burada. Şurada bir pivot eleman daha var. Diğerinin sağında satır indirgenmiş basamak matris formuna da uygun. Şimdi bu ve şu elemanlara bakalım. Onları sıfır yapmalıyım. Şimdi bunu gerçekleştirelim. İkinci satırımı aynı tutayım. İkinci satırımda 0, 1, 2 ve artırılmış kısımda eksi 3 var. Burayı sıfır yapmak için birinci satırı, birinci satır eksi ikinci satırla değiştirebilirim. Yani 1 eksi 0 eşittir 1. 1 eksi 1 eşittir 0. 1 eksi 2 eşittir eksi 1. Ve 3 eksi eksi 3, yani artı 3. 3 artı 3 eşittir 6. 1 eksi 0 eşittir 1. 1 eksi 1 eşittir 0, eksi 1. Ve 3 eksi eksi 3, 6. Evet, bir dikkat hatası yapmayalım. Bir kontrol edelim. Şimdi şu elemanı sıfırlayalım. bunun için üçüncü satırın yerine 3 satır eksi 2 iki çarpı ikinci satır yazıyorum. Yani 0 eksi 2 çarpı 0'ı alıyorum. Burası 0. 2 eksi 2 kere 1, yani 2 eksi 2 eşittir 0. 3 eksi 2 çarpı 2, 3 eksi 4 demek eşittir. Eksi 1 ve sonunda eksi 5 eksi 2 çarpı eksi 3. Şunu yazayım. Yani eksi 5 eksi eksi 6. Eksi 5 artı 6 eşittir 1. Evet, yanlış yapmayalım. Bu 1'e eşit neredeyse bitti ama daha satır indirgenmiş basamak matrisi haline getiremedim. Bunu 1 yapmam gerekiyor. Birden farklı bir şey olamaz. Satır indirgenmiş basamak matrisinin kuralı böyle. Ve bunların da 0 olması gerekiyor. Şu satırı hemen eksi 1 ile çarpalım. O zaman bu artı 1 olur ve şu da eksi 1 olur. Şimdi şu iki sayıyı 0'a çeviriyorum. Üüncü satırda aynı tutayım. 3 satırım 0, 0, 1 eksi 1. Şimdi bunu sıfırlayalım. Birinci satırın yerine birinci ve sonuncu satırın toplamını yazıyorum. Şu ikisinin toplamı 0 olacak. Şimdi işlemi yapalım. 1 artı 0 eşittir 1. 0 artı 0 eşittir 0. Eksi 1 artı 1 eşittir 0. 6 artı eksi 1 eşittir 5. Şimdi şu satırı sıfırlayalım. Bunun için yerine ikinci satır eksi 2 çarpı birinci satırı yazalım. Yani, 0 eksi 2 çarpı 0, eşittir 0. 1 eksi 2 çarpı 0, eşittir 1. 2 eksi 2 çarpı 1, eşittir 0. Eksi 3 eksi 2 çarpı eksi 1. Bunu yazayım. Eksi 3, eksi 2 çarpı eksi 1. Evet, dikkat hatası yapalım. Buna Bu neye eşit? Eksi 3 eksi eksi 2 veya eksi 3 artı 2. O da eşittir eksi 1. Yani bu eksi 1. Şimdi artırılmış matrisimi satır indirgenmiş basamak matrisine çevirmiş oldum. Pivot elemanların sütunlarında başka her şey 0. Her pivot eleman bir önceki satırdakinin sağında yer alıyor. Ve serbest değişken yok. Her sütunda pivot eleman bulunuyor. Şimdi artırılmış matrisi bırakıp değişkenlerimize geri dönelim. Sonuç nedir? x artı 0 y artı 0 z eşittir 5, bu satır böyle ve 0x artı 1y artı 0z eşittir eksi 1, bu da şuradaki satır ve son olarak 0x artı 0y artı 1z eşittir eksi 1, bu da şu satır. Bu şekilde 3 bilinmeyenli 3 denklemden oluşan sistemimizi çözmüş olduk, çözüm burada. Satırları yansıtabilmek için böyle yazdım ama tabii ki değişkenleri eşit işaretine daha yakın yazabilirdim. Evet, umarım bu örnek faydalı olmuştur.